Yüre şirketler grubunun Bursa Gemlik'te yer alan Peyba Zeytin, Turşu ve Gurme Ürünleri Fabrikası 11.000 metrekare kapalı alan ve 5.500 metrekare açık alanda siyah, yeşil zeytin çeşitleri, turşu çeşitleri ve kahvaltılık gurme ürünler üretimi yapmaktadır. Burak Bey burada muhteşem lezzetler görüyorum. Evet. Ya biz tarım ürünlerinde Türkiye'deki en innovatif firmalardan biri olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, biz açıkçası çok fuar gezen e, yapıda bir firmayız. Ee, bir gün fuarda gezerken İtalyan bir firmanın standına e, uğradık. İtalyanları biraz araştırdığımız zaman sebze ürünlerini bizden alıp, ithal edip kendileri Katma değerli bir hale kendi ülkelerinde getirerek içine peynir doldurarak işte salatasını yaparak tüm dünyaya ihracat yaptıklarını gördük. Ee, ve bu bizim açıkçası biraz zorumuza gitti. Dedik yani tarım ürünü bizim ürünümüz olan e, bir e, ürünü nasıl alır bizden de. Kendisi tekrar paketleyip ihracat yapar diye biz de e, madem onlar yapabiliyor İtalyanlar yapabiliyor Türk firması olarak biz de yaparız dedik ve bu ürün grubunu geliştirdik. İşte burada hangi ürünlerimiz var? var? E, peynir dolgulu biber e, turşumuz var, ızgara mantarımız var, e, ızgara zeytinimiz var, kahvaltılık soslarımız var ve zeytin salatalarımız var. E, bu ürünler tamamen Pastörüze 80 dereceye kadar kaynatılmış. Pastörüze ve oda sıcaklığında 2 yıl bekleyebilecek olan ürünlerdir. Oldukça ciddi bir pazarı var. Yaklaşık 40 ülkeye bu ürünlerin ihracatını yapıyoruz şu anda. Peki teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz.